Bugün 6 Mart 2022 Pazar. Güneş günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Oğlak burcundaki Plüto'ya yaptığı dik açının ardından 07'de boşluğa girecek. Sabah erken saatlerde karamsar ve kısıtlayıcı enerjiler ruhsal baskılar yaratabilir. Şartları fazla zorlamadan sakin kalıp dinlenmeye özen gösterelim. Önemli işlerimize başlamak, yeni kararlar almak için ayın boşluktan çıkmasını beklemek daha doğru olabilir. Ay 10.59'da Boğa Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki buçuk gün maddi manevi güvence, huzur, istikrar, kişisel konfor alanlarında beklentilerimiz de öne çıkabilir. Bugün Mars ve Venüs Oğlak Burcu'ndan ayrılarak Kova Burcu'na geçecek. Mars 15 Nisan'a kadar Kova Burcu'nda ilerleyecek. Bu dönemde idealler için rahatlıkla eyleme geçebilir, enerjimizi evrensel kavramlar, bilim, teknoloji, organizasyonlar ve grup çalışmalarına yönlendirebiliriz. İlişkilerimizi yöneten gezegenimiz Venüs ise 5 Nisan'a kadar Kova burcunda ilerleyecek. Bu dönemde ilişkilerde özgür ve bireysel yaklaşımlar, duyguların ve tutkuların önüne geçebilir. Sosyal kavramlar, ekip çalışmaları ve arkadaşlık ilişkilerinden daha fazla zevk alabiliriz. Öğle saatlerinde Boğa burcundaki Ay, Kova burcundaki Venüs ve Mars'a dik açı yapacak. Değişen enerjiler kişisel arzu ve hedeflerimizde heyecanlı ve sabırsız davranmamıza yol açabilir. Yakın ilişkilerde dürtüsel ve inatçı tavırlar anlaşmazlıklara yol açabilir. Daha sakin ve sağduyulu olmaya özen gösterelim. Evrensel ve bilimsel alanlarda... Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.